Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz. Ata poligondayız gene Bugün de. Daha önce atış yaptım. 357 Magnum. Gümüş say. Gümüş say. Daha önce bundan atış yapmıştım. Videolarımda var. Mermisi bu arkadaşlar. Şu şekilde. Bu toplu silahların mermisi bu. Size göstermek için aldım yanıma. Eceb abim. Şunları alalım. Allah göstermesin. Sakatlık çıkmasın. Recep abim burada poligonda bize destek veriyor. Eğitimler veriyor. Bize yardımcı oluyor. eksiklerimizi, gediğimizi bize söylüyor. Ne yapmamız gerektiğini. Buna da teşekkür ederim. Bugün bize vaktini ayırdı. Toplu silah. Ben atışını çok beğendim arkadaşlar. Çok güzel bir silah. Bu şekilde bastığımız zaman mühimmatı çıkartıyor. Bunun temizlemesi çok güzel. Namlı ve sadece burayı temizliyorsunuz. Geri bir şey yok. Tap atalım Hem tek hareket hem çift hareketli. Bu şekilde bastığımız zaman hatta şurada basayım daha tekbirli olsun. Bu şekilde bastığımız zaman ve bunun patlama şiddetinden rahat, rahat şey yapamıyoruz. Ama her atışta benim yaptığım gibi bu şekilde kaldırıp da tek bastığımız zaman daha güzel atışlar sağlanıyor. Daha yumuşak. Daha yumuşak. Daha güzel. Gümüş say bu. Mekek yazmışlar. Gümüş say. 357 malum. Hemen yanımda Sar 38. Sarsılmazım. Bu da hakikaten çok güzel bir silah. Görünüşü, tutuşu. Arka sokaklarda meşrik komiserin silahında. Bunlar. Gayet güzel silahlar arkadaşlar. Diğer aynı. Temizliği her şeye aynı. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Şarjör. Yani bunun adı şarjör. Rulman diyorlar. Başka ne diyorlardır acaba? Top. Derler. Toplu top derler. <gülüyor> Şimdi bazı şeyler heyecandan aklıma gelmiyor kanaldan. Bunun da aynı şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu da aynı şekilde çift hareket ve kaldırdığımız zaman şu tetik. Şöyle gösterebilir misin? Şu tetik. Çok hafif dokunuşla daha rahat düşüyor. Ve daha rahat nişan alabiliyorsunuz. Bunları bu şekilde koymamın amacı arkadaşlar. Dolası bir kazaya sebebiyet vermemesi için. <gülüyor> Olur. Şeytan doldur derler azıman. Şöyle mühimmatlarını da çekeyim. Kenara koyayım. Kanalımı beğendiyseniz. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İzletirsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun.